o yüzden geçmiş travmaları güzellikle dokunarak iyileştirmenizi öneriyorum. Evet büyük bir e, ortaklı işiniz varsa bozulabilir bu dönem. Anlaşmada bazı krizlerden dolayı yanlış anlaşılmalar bu yıl sizi çok fazla zorlayabilir. E, ve bu zorlanmalar sonrasında yeniden kendinizi yaratacak şans kapılarınıza odaklanıp bunlarla alakalı dokunduğunuz her şeyi iyileştireceksiniz. Güzel etkiler var. E, kurumsal Kurumsal değişiklikler yapmak istiyorsanız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 emlak alanı ile alakalı uğraşan toprak alım satım işiyle bu sene çok fazla toprak alım satımları çok fazla satışlar satış işiyle uğraşan satış alanında